Evet tabii bu sosyolojik yönden de rahatsız edebiliyor kişileri. Evet. Ee, dediğim gibi e, sosyal hayatı çok etkiliyor. Sosyal hayatı çok etkiliyor. Günlük aktivite aktivitelerini yapamıyorlar. İşte spor yapıyorsa sporda oplarken veya işte tenis oynarken, top oynarken ya da namaz kılarken namaz kılarsa sürekli çaba değiştirmek zorunda kalıyor ve bu onun hayatını çok olumsuz etkiliyor. Namaz kılamıyorum diyen işte ya da çok, ıı, spor yaparken evet, yani. spor yaparken her e, spora gittiğimde mutlaka petle gitmek zorunda kalıyorum diye hastalarım oluyor. Bu da e, insanları bazı şeyleri yapmaktan alıkoyabiliyor. Diyorum ya e, evden çıkma isteğini bile e, bazen alışverişe gitmek istemiyor hasta. Yani ben diyor şimdi alışverişe gidersem oralarda rezil olacağım, çok zor olacak tuvalet bulamayacağım. E, e, biraz bizim hastalarımız da insanlarımız da çok titizler çamaşırında öyle bir ıslaklıkla asla gezmek istemiyor. Mutlaka hemen değiştirmek istiyor. O yüzden de hayatını çok negatif yönde, olumsuz yönde etkileyebiliyor gerçekten. Peki asıl önce dediniz ya sezaryenle doğumlarda etkili oluyor diye sebepleri nelerdir? Neden insanlar idrar kaçırırlar? Genelde e, normal doğuma, aslında gebelik esnasında pelvik tabana çok büyük bir baskı oluyor. Bebek büyüdükçe gebelik haftası ilerledikçe o pelvik tabandaki fasya dediğimiz o e, yukarıda tutan pelvik organları, rahim, karın iç organları yukarıda tutan e, destek tabakası da yırtılmalar ve zayıflamalar ortaya evet. çıkıyor. Normal doğum olursa bu yırtılma ve zayıflama çok daha fazla büyük bir baskı e, basınçla, büyük bir güçle, kuvvetle daha fazla yırtılmalarına neden olabiliyor ve o anda olmasa bile birkaç yıl sonra yaş ilerledikçe yaşla beraber kolejen üretimimizle maalesef sadece e, yüzümüzde ya da başka yerlerimizde değil, perlik tabanımızda da çok azalıyor. O kolajen de e, bu fasli dediğimiz üretimimiz pelvik organları yukarıda tutan mesaneyi, rahimi, yukarıda tutan e, o büyük membran da zayıfladığı için e, sarkmaya başlıyor, zayıflamaya başlıyor ve işte öksürken, hapşırken idrar kaçırma ya da rahim gibi, e, idrar torbası gibi, m, kalın bağırsak gibi organların kılırken dışarıya çıkmasına da neden olabiliyor. Peki doğum yapmayan kişilerde de idrar kaçırma görülebiliyor mu? Olabiliyor tabii. E, özellikle yaşla beraber ve işte bazı hastalıklarda, kolajen üretiminin ve bozukluklarında az olduğu durumlarda da e, bu bu tür e, idrar kaçırma Su, sorunları olabiliyor. Ama dediğim oluyor. gibi hiç doğum yapmamışlardı. Biraz, e, Biraz daha oran evet, oran diye. evet çok daha az evet. Peki hocam Tedavisi var mı idrar kaçırmanın tedavisi var? Mı? Tedavi evet. yöntemleri nelerdir? Hı hı. Şimdi e, idrar kaçırmanın türüne göre değişiyor tabii ki. Bazı idrar kaçırmalarda sadece e, ilaçla tedavi edebiliyoruz. Bazı ilaçlar var e, oradaki reseptörlere yönelik. Bu ilaçlarla e, tabii çok uzun süreler kullanılması gerekiyor hastaların bu ilaçları. Hatta sürekli kullanmaları gerekiyor. E, sonra pelvik taban egzersizleri var kegel egzersizi de diyemiz. Bu kasları nasıl bir body vücut çalıştırıcı ya da spor yapan kişi vücudunu çalıştırdığı zaman işte kasları gelişirse ama sporu bıraktığında bu kaslarda maalesef çok daha e, böyle hızlı bir şekilde atrofi ya da küçülme olursa. E, pervik tabanımız da öyle. Çalıştırdığımız müddetçe oradaki kaslar güçlü oluyor. Ama çalıştırmayı bırakınca maalesef onların gücü azalıyor. Kegel egzersizinde e, pervik taban kaslarını kasıyoruz bir süre. 3-4 saniye kasada tutuyoruz, gevşetiyoruz. Bunu günde 3-4 kere 50'şer, 100'er kere olmak üzere sürekli hayatımızın bir değişmez bir parçası olmasını istiyoruz özellikle bunun. E, alışkanlık haline getirin diyoruz hastalık. İşte televizyon seyrederken, kitap okurken, yemek yaparken, bulaşık yıkarken, sürekli aklınıza geldikçe, e, iş yaparken, örgü örerken, bu egzersizleri yaparsanız idrar tutmanız çok kolaylaşıyor. Çok rahatlıyorsunuz ve hani %70-80 en az en az altmış oranında bu idrar kaçırma sorununa yardımcı oluyor. Pelvik taban egzersizleri.